aşara vaqta ki va dicbor bir madgut hami ki evet, e, yani, e, az heter ki hami ve ortoma tersi deji nazan yani meru belki neshit befe kiliti belki peter befe kilit kan abu ce bu ce ce dehunina az besim belki piche Kontani taşımı, doku tamir imha hangi, meren, taş hangi Kürtçe e, gökkuşağına bu kabaran diyoruz. Yağmurun gelini anlamına geliyor bu. Ben de gelin, ben de çok Ama ben de çok zor, ben de çok zor. Ben de çok zor, ben de çok zor. Ben de çok zor, Ama çok zor, çok zor. Öğrenciler, çok zor, çok zor. Öğrenciler, çok zor, Rastı, ama rastma nedir?